Sizlere hayatımın çok kısa bir döneminde birçok deneyim kazanmam konusunda etkisi olan bir kurumdan, daha doğrusu kurum içerisindeki rollerimden bahsetmek istiyorum. Ben Lüsev'de gönüllü olarak birkaç aydır bulunmaktayım. Bu süreç dahilinde iyisiyle, kötüsüyle birçok anı, birçok deneyim edindim. İlk önce bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik ve burada benim gibi birçok gönüllü arkadaşların olduğunu fark ettim ki bu durum sayesinde yalnız olmadığını hissettim. İnerleyen süreçte fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz görevimiz, Atokongresium'da kitap fuarında stand görevlisi olarak yer almak ve gönüllülük kaydı yapmaktı. Bu görev beni biraz zorladı ama kurum adına daha fazla gönüllüye ulaşma çabasındaydık. Ve bir kişi bile bizlere olumlu dönüş yapıp da gönüllü olmak istediğinde bu iyilik çemberinin daha da genişlediğini görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Tabii ki her zaman olumlu şeylerle karşılaşmadım. Bizleri dinleme gereği duymayan kişiler de oluyordu. Aynı şekilde bir diğer görevimiz de broşür dağıtmaktı ve yine birçok insan bizlerin maddi beklenti içerisinde olduğumuzu düşünerek bizden kaçmaya çalışıyorlardı. Böyle durumlarda ise fazlasıyla üzüldüm. Şu an bir öğretmen adayı olarak alanıma yönelik neler yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Kurumdaki yetkililerin bana verdiği görev alanımız yönelik ders sunumu hazırlamak oldu. İlk kez kendi sınıfı arkadaşlarım dışında bizlerden eğitim bekleyen küçük çocuklar adına bir şeyler yapacaktım. Ve bu durum beni heyecanlandırdı. Çünkü bir öğretmen edasıyla onlara en faydalı nasıl olurum diye çabaladım. Ve bir sunum hazırlayarak o küçük çocuklara iletilmesini sağladık. Benim için güzel bir deneyim oldu. Birilerine bir faydamız dokunduysa ne mutlu bizleri.